Selam arkadaşlar ben Nurgül kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün sizler için hazırladığım tarifim semel knudel ekmek köftesi arkadaşlar. Artık ekmeklerinizi sakın atmayın bayatlamış ve artık ekmeklerinizi bu şekilde efsane bir lezzete döndüreceğiz. Evet nasıl yaptığım bütün tarifi detaylarla birlikte sizlere anlatacağım arkadaşlar. Evet, dışarıda restoranlarda yediğimiz menüyü evde kendimiz yapabiliriz arkadaşlar. Hem de oldukça ekonomik bir tarifle. Videoma geçmeden önce bu tarz videolu tariflerimin devamını istiyorsanız arkadaşlar yoruma sizleri bekliyorum. Evet, bayat ekmeklerden harika bir köfte yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karışık ben bayat ekmeklerimi kullandım bu şekilde değerlendirdim ekmeklerimi küçük küçük kara kare doğruyoruz burada da küçük bir kaza geçirdim hemen eldivenimi elime taktım. Evet küçük kareler halinde ekmeklerimizi doğruyoruz yaklaşık 300 gram kadar ekmek kullandım arkadaşlar sizlerde eğer ölçerseniz iyi olur çünkü sonrasında süt piktarını da kullandığımız ekmeğe göre kullanacağız. olduğu için 2 tane soğan kullanıyorum ve yemeklik doğuruyorum Tavaya zeytinyağı ve sıvı yağ karışımı alıyorum. Soğanları rengi dönüne kadar hafif kavuruyorum. Kavururken de içerisine bir miktar tuz ve şeker ilave ediyorum arkadaşlar. Bu esnada bir tane de diş sarımsağı bu şekilde ince ince doğradım. Bir kenara aldım. Evet gördüğünüz gibi soğanları şimdi kavuracağım arkadaşlar. Hafif rengi dönene kadar Kavururken de lezzetlenmesi için tuz ve şeker ilave ediyorum. Bu şekilde soğanları kavuruyorum. Diğer taraftan doğramış olduğum sarımsağ, baharat karışımını, baharat karışımları ne var arkadaşlar? İçerisinde kekik, dağ kekiği, biberiye, dereotu, maydanoz, nane, kırmızı toz biber, tuz, pul biber hepsini arkadaşlar ölçüsünün bir çay kaşık ve yarım çay kaşık arası kullandım sizler damak zevkine göre ayarlayabilirsiniz evet baharatları ve malzemelerimizi açıklama kısmına da ekleyeceğim oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar evet soğanları kavurduk Ekmeklerimizin üzerine döktük baharatlarla birlikte şimdi aynı tavaya bir bardak süt alıyorum yaklaşık 300 milim kadar ve bir kaşık da de ya. Bunları güzelce kaynatıyorum, ısıtıyorum arkadaşlar. Kaynamış olan sütümü de bu şekilde ekmeklerin üzerine döküyorum. Ekmekler bayat olduğu için bu süt çok güzel çekecek. Yumuşayacaklar bu sayede. Taze maydanozu kullandım. Tüm malzemelerimizi ekledik şimdi karıştıracağız arkadaşlar güzelce harmanlayacağız karıştırdıktan sonra üzerine isterseniz şeffaf folye isterseniz bir kapak kapatarak yaklaşık 20 dakika 30 dakika arası bekleteceğiz evet gördüğünüz gibi 30 dakika arası ben beklettim diğer taraftan ben akşam menümü hazırlamaya geçmiştim bu esnada dinlenmiş oldu ekmekleri şimdi porsiyonluk olarak ayırıp saracağım arkadaşlar dilerseniz rulo sarabilirsiniz dilerseniz küçük toplar yaparak sarabilirsiniz ben iki alternatifi de sizlere göstermek istedim sizler nasıl tercih ederseniz o şekilde yapın arkadaşlar önce şeffaf folye daha sonrasında jelatin folye sarıyorum bu şekilde sıkı sıkı sarıyorum aynı şeker bonibon gibi arkadaşlar evet bu sayede formda alacak dağılmayacak neden önce şeffaf folye sonrasında jelatin folye arkadaşlar biliyorsunuz jelatin folye sağlığa zararlı olduğu için direkt temas ettirmiyoruz yiyeceklerle önce bu şekilde şeffaf folyeye sardım şeffaf folyede sıcak suyun içerisinde dayanmayacağı için de tekrardan jelatin folyeye sardım çünkü sonrasında suyun içerisinde haşlama yapacağız Bu da ikinci alternatif arkadaşlar porsiyonluk alarak bu şekilde dondurma kaşığıyla tepeleme dolduruyoruz avucumuzun içerisine alıp top yapıyoruz bu şekilde porsiyonluk toplarımızı hazırlıyoruz ekmek küftelerimizi şimdi her birini önce şeffaf folye daha sonrasında jelatin folyeye saracağım Evet, bayat ekmek köftelerimiz bu şekilde. Hepsini şeffaf folyeye sardım. Şimdi jelatin folyeye saracağım. Sıcak suyun içerisinde haşlamaya bırakacağım arkadaşlar. Kaynar suda haşlamayacağız. Sadece sıcak suyun içerisinde bekleteceğiz. Bunun için de içerisine su gitmemesi için bu işlemleri uyguluyoruz. Evet şu anda bile harika görünüyorlar. her bir topumuzu folly ile sarıyorum bir taraftan kettle a su koydum yaklaşık 2-2,5 litre arası suyu kaynattım suyumu da hazır ettim evet, tencereme kaynamış olan suyu ilave ediyorum Tekrar ocağın altını açıyorum ve şöyle bir fokurdatıyorum. atıyorum. Daha sonra ocağın altını kapatıyorum ve elde etmiş olduğum ekmek köftelerini içerisine atıyorum. Kapağını da kapatıyorum. Ocağın altı da kapalı arkadaşlar bu şekilde yarım saat bekletiyorum. Evet bu esnada ben diğer menülerimi hazırladım. Sosumu sebze haşladım. Fırında dana bonfile pişirdim. Bu şekilde nefis bir menü hazırladım. Ama burada sadece bugün sizlere e, köfte tarifimi vermek istedim. Sos tarifimi, et tarifimi diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim. Evet, artık koniyi açıyoruz içerisinden köftelerimizi çıkartıyoruz bayat ekmek köftelerimizi çok nefis oldu arkadaşlar gerçekten süt tereyağı soğan baharatların verdiği lezzet hepsi buluştu ekmeklerimizde harika bir lezzet ortaya çıktı bu ıı, Semmel yani ekmek köftesini arkadaşlar Almanlar restoranlarında genelde ördek kızartmasının yanında rosto etinin yanında bu şekilde kızartma etlerinin yanında servis ediyorlar ve kahverengi sos olarak bilinen demiglaz sosu ile birlikte arkadaşlar bu demiglaz sos tarifimde ben sizlerle daha önceden paylaşmıştım sos tariflerimi diğer videolarımdan izleyebilirsiniz ayrıca mantar sosu da çok yakışıyor. Mantar sosu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şinitsel yaparak bu artık köf ekmekleri değerlendirerek bu köfteyi yaparak harika bir menü elde edebilirsiniz sizlerde. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor. Yumuşacıklar, sıcacıklar ve gerçekten çok lezizler arkadaşlar. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Videomun sonuna doğru sunumunu da göstereceğim sizlere. Evimizdeki malzemelerinize göre mutfakta farklı lezzetler yaratmak bizim elimizde arkadaşlar. Bu şekilde sizler de yapıp enfes menüler hazırlayabilirsiniz. Bu yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi aşağıya yorum bırakmayı kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.